Sakat, ve sağır Her çeşit hastayı getirmişlerdi İsa'nın ayağına yatırdılar Şah-İsa hepsine desalı Yine de sağlık verdi Müzik Dedi bu insanlara acıyorum Aç gitsinler istemiyorum Çünkü yolda bayılırlar korkarım şah isah, hepsine yiyecek verdi Çünkü yolda bayılırlar korkarım Şah İsa hepsine İyicek Verdi Ekmeği Etti. Ekmek ve balık aldı. Halk yiyip doydu Ve çok artık kaldı Şah İsa hepsine doyumluk verdi Halk yiyip do. Ve çok artık kaldı Şah İsa hepsine doyumlu Cömertir verir, her dem bizi esirger kollar korur. Yerimize öldü şefkat gösterir. Şahısa her cana esenlik verdi. Öldü şefkat gösterir Şah İsa